En itici, en itici bulduğun sosyal medya fenomeni kimdir? Abooo! En itici bulduğun sosyal medya fenomeni kimdir? Elveen! Faturalım. Dedirip çok itici geliyor bana hareketleri de çok itici geliyor. Saçma geliyor. Ee, Ta duymaz çünkü bizi de hakipten çıkarttı ve biz ona kahve evet. Ben de konuşabilirim. Bir de Sibil Çetin Kaya var. Sibil'den de nefret ediyorum. Çünkü Sibil ikiyüzlülük yaptı. Bir de Ala Tokel var damla altına yaptıklarından dolayı. Oğlum siz manyak mısınız ya? Ya siz manyak mısınız oğlum? Ya nefret böyle bir şey değil ya uzaktan tanımadığın, bilmediğin adam hakkında bu kadar nefret duymamalısın ya. Jarein kesinlikle Jarein. Neden? Ya hay hal ve hareketleri çok kötü. Bir de bazı şeyler izledim onunla ilgili. O yüzden hoşuma gitmiyor hiç. Çok itici buluyorum. Bir de herkesi çamur atıyor. O yüzden sevmiyorum vallahi. Ya valla böyle kendini beğenmiş böyle hiç yani itici bir herif bence. Milletvekili adayı olacakmış. Hayatta evet, vermem. Ya yani verebilsem de vermem. Barış Özcan. Neden? Çok kritik videolar atıyor. Benim bence delimine Delimine Neden? Çünkü çok yapmacık Aşırı yapmacık ee, şey benimki Berke ya yani çok Yapmacık davranıyor <gülüyor> Berke Juan. Senin? Barış bırak Barış bırak yani çok böyle rush videosu atıyor Hiç böyle bir vlog falan atmıyor Yani sadece PUBG ile bağlı Ama diğer youtuberlar öyle değil mesela ee, Mezarcı ee, Sürekli böyle sadece bir, ee, PUBG atmıyor vlog da atıyor evet. Seni seviyorum ama biraz vlog çekiyor almaz böyle Cellat Evet çok saçma Bütün çocuklar ilgi duyuyor küçük kuzenin bile erkek kuzenim çok saçma bir şekilde <gülüyor> çok cringe yani hani çektiği içerikler falan da bir anlamı yok sadece atlayıp buluyor bu yani Abi benim ıı, tüm sosyal medya platformlarında gereksiz bulduğum Emirullah sürmeli abi videoları çok çocukça geliyor Gereksiz aynen kötü şey. Aynen kötü yolları sürekli yani boş bir insan bütün videolarına telif attım herhalde Sosyal medya feneri <gülüyor> Sen filmi... niye <sen> telif atamazsın? <gülüyor> Bütün video adamın kendi niyet niyet nasıl telif atabilirsin? Yani işte bu arkadaş Bunun var ya Sosyal medyaya atılması bile hata Yani şu tipe bakın gençlere çok kötü bir örnek Oluyor yani er, er, Erkeğe mi erkeklikten utanıyorum yani böyle videoları attığı için Köpek sus köpek He Celan Niçin? Bilmiyorum çok itici geliyor. <gülüyor> abi ben içi buldum sosyal medya fenomeni. Orkun ışıtmaktı abi. Abi hani o kadar yapmacık geliyor ki tavırlara falan filan her şey yani. Hani bir adam bu kadar itici olamaz. Bir, bir kadar bir de bu neydi onun ismi bir tane bu Cuma gibi bir tane adam var. Neydi onun ismi? Abi bir insan bu kadar itici olamaz. Yemin ederim. Halil söylemez abi. Çıkmışsa abi mal mal yap yani benim. Ha telifte report olabilir. Ben evet. yani, içimel vermez böyle yani. utandırırım abi ben. Cemreş olmaz. Ya hareketleri falan evet ve TikTok'tan büyümesi benim çok gıcığıma gidiyor. Hani hak etmiyor bana göre. Diğer ünlüler gibi ve her yerde çıktı Hak etmiyor bana göre Cehan Yaldız Çok gıcık Cemre Solmaz taklit ediyor yani Yeşil miydi neydi saçma sapan hareketler yapıyor Tiktoker. Celat Cellat hiç sevmem Abicim Enes Batur, Enes Batur hiç sevmem Allah bilmiyorum hareketleri Halo hareketleri gıcık yani İyi değil Hoşuma gitmiyor Çok para kazanıyor çok var aga sanır. alıyorum kalıyorum. aldığım bitip kendisi. <gülüyor> Beni duyar inşallah. Cemre solmaz. Bilmiyorum. Hareketleri itici geliyor. Yani videolarında gördüğüm <gülüyor> kadarıyla çok fazla tanımıyorum. Cellat. Daha güzel içerik falan <gülüyor> videolar da çekiyor. Ee, sosyal medyayı takip etmiyorum. Şimdi sınavıma çalışıyorum o yüzden. Çok güzel bir soru sordunuz şimdi. Kimdi ya o çocuğun adı? Bir tane ünlü. Batu mu? Adı neydi o? Enes Batu hey. Enes Batur. <gülüyor> Öyle sevmiyorum." Aras Karafil." <gülüyor> Bir yandan da çekiliyor musunuz? Hatayım öyle sevmiyorum." Aras Karafil." Neden?" Hep <gülüyor> böyle sarılıyor insanlara. Saçma sapan. Şu hareketlere bak ya. Onun biraz kafası kel ama <gülüyor> Gördüğünüz gibi." <Ben> <gülüyor> TikTokur, en kaldı. Tik Toker Ece En Hareketleri güzel de hoşuma gitmiyor. Annen öyle." Enes Bilmiyorum yani çok şey oldu ya ilk başlara göre bunu yaptım. izlemiş, Ben izlemedim oğlum. Siz nerede izliyorsunuz ammanakoyim. İzlediğiniz videoları bana kilitliyorsunuz izledik diye. En etici bulduğum sosyal medya fenomeni. Ben o kişiler pek takip etmiyorum ama hani bir tane neydi onun ismi ney Batur... <gülüyor> ne? <gülüyor> Batur. Heh pek yani böyle şey yapmıyorum. Tasvip etmiyorum. Müklemin. TikTok fenomeni. Yaptığı davranışlar yaptığı hareketler falan hoşuma gitmiyor evlendi mi? Boşandığını düşünüyorum. Çocuğu falan olmuyor herhalde. Ya bir tane bozma vardı. Neden olmadı? Ay falan yapıyor. Değişik değişik hareketler yapıyor. Ee, Hay Meriç değil ya. Bir tane eee Mükremin. Ee, Mükremin. Abi Mükremin gezgin. Benim antici bulduğum yarın alacak. Bilmiyorum. Para bulunca çok değişmiş. Şükür tanımıyorum ya. Ben anlamam, bilmem, etmem bu işlerden. <gülüyor> Celat. Sevimsiz çok geliyor böyle. Gereksiz bir popülerlik yani. Sevimsiz geliyor böyle itici. Bir kişiyi sevmek için Allah için sevmek, Allah için buz etmek gerekir Kim Allah'a iman ederiz onu severiz Kim etmez onu sevmeyiz En itici bulduğun sosyal medya fenomeni kimdir? Hadise abi Abi yani Ülkemizi yani rezil ediyor Yani böyle Yani affedersin abi Herkese böyle Kıcık kızık davranıyor abi Çok açık görünüyor bu de abi Türkiye'yi rezil etti abi abi Ceylat 36 Hiç <gülüyor> <gülüyor> sevmiyorum hiç sevmiyorum ya <gülüyor> veletlerin babası çünkü Şıllık Ceylat 36 yani Aynı şey. Bana gelecektim söylesem ya. Neden ters giydiniz? Üşüyoruz çünkü. Ben <gülüyor> üşendiğim için böyle giydim. Duygu Özarslan. Ne var? Çok itici. <gülüyor> ben her seri TikTok'u izlerim. TikTok'u izlerim. TikTok'ta bazı beğendiğim espriler olur. Onu seri onu serileri. Sevmediğim yok. Hepsini serilerim. Sarı mikrofon. Türkiye